Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili yaylar. Geçtiğimiz ay zorlayıcı deneyimler yaşadık. Özellikle sabit grupların bulunmuş olduğu evlerde bu etkiyi çok yoğun bir şekilde hissettik. Boğa burcunda Uranüs, Mars, Kuzey Erdüğümü kavuşumuyla beraber özellikle sizin haritanızda da 6. ev konularında iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, sağlığınız... İş pozisyonunuz, görev tanımınızla alakalı çok ekstrem değişimler, zorlanmalar ve sürprizler ile karşı karşıya kalmış olma ihtimaliniz söz konusu. Eylül ayı nispeten daha rahat bir ay olacak açıkçası. Zaten Ekim ayından itibaren tutulmalar döngüsüne de giriş yapıyor olacağız arkadaşlar. Eylül yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda e, videoyu şimdiden beğenebilir ve Temmuz ayından bu tarafa yaşadıklarınızı yorumlarda bana aktarabilirsiniz. E, bununla beraber e, zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz ve beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Dedikten sonra hemen Eylül ayı gündemine başlamak istiyorum. Eylül ayında 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak Burcu transitiyle ile beraber özellikle sizin haritanızda. Kariyer hayatınızla alakalı önemli değişimler, güzel etkileşimler söz konusu olacaktır. Bilhassa bir iş değişikliği, iş arayışı içerisinde olan e, yay burçları varsa pozitif etkileşimler yaşayabilir. Birilerinden destek görebilirsiniz. Otorite konumundaki kişilerden, patronlardan, kadınlardan yana özellikle venüsiyen işlerde başarı sergileyebileceğiniz, girdiğiniz ortamlarda insanların size sempati duyabileceği bir e, konum e, Eylül ayı boyunca etkili olacak gibi gözükmekte. 10 Eylül tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro harekete başlayacak. Şimdi burada tabi 8 derece terazi burcunda başlayacak bu retro hareket Başak Burcu'na kadar da gerilecektir. Sizin haritanızın 11. evinde başlayacak bu retro hareket ve özellikle kariyer geleleri, sosyal çevreler, arkadaşlık ilişkileri, ünvan, terfi, e, hak edişler gibi alanlarda hayaller, hedefler gibi alanlarda bir gözden geçirme süreci olacaktır. Dostluklar gözden geçebilir. Hedefler, hayaller gözden geçebilir. Kariyer gelirlerinizle alakalı geçmişteki hak varsa bunları toplamaya başlayabilirsiniz. Eski dostlar, eski ortamlar, eski arkadaşlar bu süreçte karşınıza çıkabilir. Ama yeni ve büyük hamleler yapmak, risk almak için çok da uygun bir süreç olmayacaktır sevgili yay burçları. 10 Eylül tarihinde balık burcunda bir dolunay var. E, bu dolunay 17-17 derece balık burcunda meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımız zaman Neptünle kavuşumda olduğunu görüyoruz. Ee, tabii Neptünle kavuşan bu dolunay biraz belirsizlikleri de getirecek. Zira Neptün retro pozisyonda sizin dördüncü evinizde e, duygusal anlamda, ruhsal anlamda huzursuz olduğunuz bir konu var sevgili yay burçları. Belki ailenizde mutsuzsunuz. Konfor alanınızda konforlu hissedemiyorsunuz kendinizi. Çünkü bir şeylerden emin değilsiniz. Belki yaşadığınız evden memnun değilsiniz. Belki ailenizde problemleriniz var ama tam olarak ne olduğunu çözebilmiş değilsiniz. Belki aile içerisinde bir takım sırlar olduğunu düşünüyorsunuz. Veya gerçekten bir takım sırlar var. Tabii Neptün retrosunda bu tarz sırların ortaya çıkması, saklananların, gizlenenlerin ortaya çıkması veya bu konuda daha büyük yanılsamalar yaşamak gibi etkileşimler de mevcuttur. Dolayısıyla Başak Burcu temalarının özellikle Eylül ayı itibariyle e, iyileşmesi adına bu noktada e, ailevi konular, geçmiş hayatınız, anne ve babanızdan getirmiş olduklarınız, onların tercihleri, onların sizin hayatınızdaki etkileri ve tesirleri ve bir taraftan da sizi bekleyen kariyer yoluyla alakalı tercihler ve sınanmalar oldukça ön planda olacaktır Eylül ayı boyunca. Bu konulara dikkat çekmeniz gerekecek sevgili yay burçları Evet bu süreçte özellikle yaşadığınız yerden memnun olamayabilir, taşınmak isteyebilir, aile içerisinde huzursuz hissedebilirsiniz. Ancak bu konular bir şekilde sizin farklı bir yola yönelmenizle beraber şekilleniyor olacak gibi de gözükmekte. İşte bunlarla ilgili olarak süreçlerin biraz daha netliğe kavuşmasını istediğiniz için bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak bu süreçte özellikle... Abartılı tavırlar ve büyük beklentiler içerisinde olmayın. E, ev alıyorsanız, taşınıyorsanız, ailenizle alakalı problemleri çözüyorsanız. Aslında Plüto ve Uranüs'in e, bu dolunaya çok güzel destekleri de olacak. Lakin siz harekete geçerseniz bu etkileşimlere baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz ki iş hayatınızdaki düzen değişikliği aslında otomatikman bu sorunu da e, bir müddet sonra çözümleyecek gibi gözükmekte. Evet, bu e, Devam ettiğimizde 16-17 Eylül tarihlerinde biraz sert etkileşimler var. Venüs, Mars karesi 16 Eylül'de 14 derece Başak ve 14 derece İkizler Burcu'nda meydana gelirken Güneş-Neptün karşıtlığı da 23 derece Başak ve 23 derece Balık Burcu'nda meydana gelecek. Burada tabi özellikle Başak temasına vurgu yapıldığı için Harit Anasın tepe noktasıyla ilintili bir takım kararsızlıklar, ikilemde kalma hali söz konusu ve e, krizleri fırsata çevirerek esasındaki ilişkiler ve ortaklıkların çatışmalarından kaçarak kendimize yeni bir rota çizebilirsiniz. Sevgili Yay burçları, burada tabii ki ilişkilerde de biraz gerginlikler yaşanabilir gibi gözükmekte. 19-20 Eylül tarihlerinde Güneş'in Plüto'yla, Venüs'ün Uranüs'te çok güzel görünümleri var. Güneş 26 derece Başak, Plüto 26 derece Oğlak, Venüs 18 derece Başak ve Uranüs 18 derece Boğa burcunda. Burada aslında 16-17 Eylül tarihlerinde yaşanan o gerilimin şifalandığı, iyileştiği görünümler söz konusu e, mucizevi bir şekilde bu alanın bir şekilde düzenlendiğini, iyileştiğini gözlemleyebilirseniz bilhassa iş hayatınıza dair sıkıntıların da e, çözümlenmesine dair bir takım etkileşimlere açık olacağınızı söyleyebiliriz. 23 Eylül tarihine geldiğimizde Güneş'in terazi burcu geçişi başlıyor. Bu geçiş 11. evinizde etkili olmaya başlayacak ve bir ay boyunca sürecek. Bu geçişle beraber artık toplumlarda, gruplarda daha çok ön planda olduğunuz, belki yeni ve sağlam dostluklar kurduğunuz, gelecek hedef ve hayallerinize fokuslanmaya başladığınız bir süreç hakim olacaktır. Özellikle e, bu etkileşime baktığımız zaman e, yeni hayaller, yeni hedefler, yeni motivasyonların peşinden ilerleyişinizi de gözlemleyebiliriz. 24 Eylül tarihine dikkat çekmek gerekirse burada da bir Venüs Neptün karşıtlığı söz konusu. Tabii ikili ilişkilerde ve parasal konularda bu karşıtlık biraz yanılsamalara sebebiyet verebiliyor. Venüs 23 derece Başak burcundayken Neptün de 23 derece Balık burcunda. Yani sizin haritanızın 4. ve 10. ev aksarı hareketli. Burada özellikle ev almak, taşınmak, yer değiştirmek isteyen Yay burçları dikkatli olsunlar. Bununla beraber iş değişikliği sektör değişikliği, aile büyükleriyle alakalı gündemler, bir takım hayal kırıklıkları oluşturabilir. Sizden çok fazla beklentinin olduğunu düşünebilirsiniz aile efradı tarafından. Ve kariyerinizdeki güzel gelişmelere çok fazla odaklanamama hali sizi biraz yorup yıpratabilir. Melankolik bir ruh haline geçebilirsiniz ancak bunlar birkaç günlük geçici etkiler olacaktır. 26 Eylül tarihine geldiğimizde terazi burcunda bir yeni ay var. 2 derece terazi burcunda meydana geliyor ve retro merkürle de kavuşumda Venüs'e de oldukça yakın bir konumda. Yani 11. evinizde bir yoğunluk var. Bir stellium hali söz konusu sevgili yay burçları. Yeni hedefler, yeni hayaller, eski bir konunun yeniden canlanması, yeniden filizlenmesi, meyve vermeye başlaması gibi temalar ön planda. Kariyer gelirlerinizle alakalı da geçmişte kaçırmış olduğunuz fırsatlar veya hak edip bir şekilde size ulaşmayan durumlar varsa bunlarla alakalı da önemli yenilikler ve başlangıçlar da etkili olacaktır. Tabi tam karşıda bulunan Jüpiter özellikle risk alma noktasında veya aşırıya kaçma noktasında veya aşırı kendinize güvenme noktasında Tehdit oluşturuyor. Ancak makul seviyelerde kaldığınız zaman yeni hedefler konusunda da ay sonunda destekleniyor olacaksınız. 26, 27, 28 Eylül tarihleri yine oldukça şanslı günler. Özellikle kariyer hayatınıza dair. Çok güzel gelişmeler, haberler, gündemler aktif olabilir. Parasal anlamda güçlü hissedebileceğiniz değişimler söz konusu olacaktır. Yeni bir işe giriyorsanız belki maaşınız daha iyi olabilir, pozisyonunuz daha iyi olabilir. Hak ettiğiniz yere bir adım daha yaklaştığınızı hissettirecek bir e, gündem var esasında ay sonu itibariyle ve ayın sonunda Venüs'ün de Terazi burcu geçişiyle beraber işte kariyer gelirlerinizde artışlar, yeni sosyal çevre, tanınmak, Yeni dostluklar, keyifli vakitler, hayalleriniz ve hedefleriniz için daha umutlu olacağınız bir sürecin başlaması durumu söz konusu olacak. Ee, özellikle Ekim ayında bu durum tabii ki daha etkili bir şekilde çalışacaktır. Evet, Eylül ay gündemi bu şekildeydi sevgili yay burçları. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı lütfen paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Obikus hesabından veya opikusastroloji.gmail.com et gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.